Yüzde 79 eksi 79,1 eksi 58 tam 1 bölü 10. İsterseniz burada hemen videoyu durdurun ve işlemi kendi başınıza çözmeyi deneyin. Buraya baktığımızda gözümüze çarpan ilk şey sayıların farklı şekillerde yazılmış olduğu. Bu yüzde, bu ondalık sayı ve bu da tam sayılı kesir. Dolayısıyla bu sayılarla bir işlem yapabilmemiz için hepsini aynı şekilde yazmamız gerekiyor. Hepsi, bence, kolayca ondalık sayı olarak yazılabilirler. Şimdi bunu deneyelim. %79'u kesir olarak yazmak isteseydik, 79 bölü 100 olarak yazabilirdik. Ondalık sayı olarak 0,79 olarak yazabiliriz. Eksi, eksi dedik, 79,1 zaten ondalık sayı olarak yazılmış. Bunu aynen alt satıra yazalım. Eksi, Son sayıya geldik. 58 tam 1 bölü 10. 58 ve 1 bölü 10. 1 bölü 10 ile 0,10 aynı şey. Yani bunu da 58,1 olarak yazabiliriz. Artık bütün sayılar aynı formatta yazıldıklarına göre işlemleri yapmaya başlayabiliriz. İlk gözümüze çarpan şey şu. Oldukça küçük bir sayıyla başlıyoruz. Birden küçük bir sayıyla ve bu küçük sayıdan oldukça büyük iki tane sayı çıkarıyoruz. Yani sonucumuz negatif olacak. Hesaplamayı daha kolay yapabilmek için negatif işaretini parantezin dışına alalım. Negatif işaretini parantezin başına aldığımda bu negatif, bu ve bu ise pozitif olacak. Bu yaptığımızın doğruluğunu kontrol etmek istiyorsanız dağılma özelliğini hatırlayın. Eksi çarpı eksi pozitif. Negatif çarpı pozitif 79,1 eşittir negatif 79,1. Negatif çarpı pozitif yine negatif. Yani bu iki ifade tamamen birbirinin aynısı. Negatif işaretinin parantezin başına alma sebebim hesaplamayı kolaylaştırmak. Şimdi buradaki iki tane büyük pozitif sayıyı toplayacağız ve daha sonra bunu çıkaracağız. Daha sonra da parantezin başındaki negatif işaretini koyacağız. Şimdi önce 79,1 ile 58,1'i toplayalım. 10'da 1 artı 10'da 1 eşittir 10'da 2. 9 artı 8, 17, değil mi? 7 tane birlik ve 1 bir tane onluk. 1 tane artı 7 tane onluk eder 8 tane onluk. Ve 5 tane onluk daha toplarsak eder 13 on tane onluk. Yani sonucumuz 137,2. Buraya da yazalım. Negatif 0,79 yani 0.79'la toplamak, artı 0,79 çıkarmakla aynı şeydir. Şimdi 137,2'den 0,79'u çıkaralım. Ondalık noktasını tam alt alta getirin ki basamakları doğru yazalım. 9'u hiçbir şeyden çıkaramayız. Buraya 0 koyalım. Burada da 2'den 7'yi çıkaramayız. Buraları biraz düzenlememiz gerekecek. Önce 2'den bir tane onda birliği alalım. Ve burada bir tane onda birlik kaldı. Aldığımız onda birliği yüzde birlik basamağına verdik. Bir tane onda birlik, on tane yüzde birlik eder değil mi? Şimdi çıkarmayı yapabiliriz. Yüzde birler basamağında on eksi dokuz. Burada sonuç bir. Şimdi onda birler basamağına bakalım. Burada da yeterli sayı yok. Birler basamağından bir tane birlik alıyoruz. Burada altı kalıyor. Birler basamağından aldığımız 1, 10 on tane onda birlik demek. 10 on tane onda birlik, yani 11 on bir tane onda birlik oldu. Bundan 7 tanesini çıkarırsak, 4 kalır. Birler basamağındayız, 6'dan 0 çıktı. 6, 13'ü de aşağıya indirelim. Parantez içindekilerin tümünü hesapladığımızda sonuç 136,41. Parantezin başında da negatif işaretimiz vardı, yani sonuç negatif 136,41.